Hepinize merhaba, innehe zehretün ve ahidetün isimli 6-7 yaş grubu için hazırlanmış olan hikaye kitabının bu videodaki bölümünü okumaya başlıyoruz. Bu kitabımızın yazarı Hüde Eşşair, resimleyen Ahmet Yunus. Çocuklara yönelik, sevgili arkadaşlar ve Arapça öğrenmek isteyenlere yönelik ayrıca ibretlik günümüz dünyasında da alacağımız dersler buyurun bakalım. Ormanda çiçeklerin bir bir kaybolmasının sebepleri araştırılıyor. Gazelün, en son burada kalmıştık Arafa Arafa bildi el Kalbu, köpek <gülüyor> Sirra sırrını iktifeyi eksilmesinin kaybolmasının saklanmasının el ezher hafiyye deriz casus yani gizli Minel Gaveti. Ormandan çiçeklerin kaybolmasının sırrını köpek bildi. Fecere koştu, muştriyen hızlı bir şekilde ile Melikil Gaveti. İle demek ki Cera ile ile kullanıyor. Çünkü koştu. Nereye koştu? İlhan, mesela Melik-il-gabet ile Melik-il-gabet ile harf-i ceride bunun. Melik, kral demek. Melik, kral. Melik-i Din, din gününün kralı. Yani nerede bu din günü? Tabi mahşerde, mahşer. Büyük mahkeme kurulduğunda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmani, rahim Melik-i Tabii o kelime iki türlü okunuyor sevgili arkadaşlar. Meliki yevmi Din ve Malikiyûmiddin. Melik dersek kral oluyor. Malik desek sahip oluyor. Aslında aşağı yukarı aynı. Sahip de sahip olduğu mülkünde tasarruf etme hakkına sahip. Ve kâle, ve dedi ki lehu ona krala. Mu'zamul hayvanâti Hayvanların büyük bir kısmı taktifu koparıyor el-ezihâre çiçekleri koparıyor ve yazunnu ve zannediyor küllü vâhidin her birisi minhe o hayvanların büyük bir kısmının her biri zannediyor ne zannediyor En zâraten vâhideten şüphe yok ki tek bir çiçeğin Len tadurra şeyen. Len tadurra zarar vermez. Şeyen herhangi bir şeyen. Yani hayvanların hepsi tek bir çiçeği koparmakla herhangi bir şeye zarar vereceğine inanmadığını, bilmediğini söylüyor. Ama dün de ne demiştik bir önceki videomuzda? Her şey bir şeyle başlıyor. Her şey bir şeyle başlar. Yalan bir yalanla Sigara bir sigarayla, küfür bir küfürle, zulüm bir zulümle başlar ve alışkanlık kavme alır. Öyle demiş ecdadım sevgili arkadaşlar. Ayıya bir kere bayı demeye gör, ne senin yeğenliğin biter ne onun dayılığı. Ömür boyu devam et. Hani diyorlar ya köprüyü geçinceye kadar ayya dayı de. Evet bir defa ayya dayı dersen, çünkü ömür boyu geçeceğin köprüler olacağından dolayı ayının dayılığı asla bitmez. Sen de ayının yeğeni olmaya devam edersin. Evet onun için bir defadan bir şey çıkmaz dememek lazım arkadaşlar. Hatte o kadar ki lem yaud dönmedi kalmadı fil gabeti, ormanda ezherun çiçekler. yani o kadar kopardılar ki bir çiçekten bir şey olmaz bir çiçekten bir zarar olmaz diye diye ta ki ormandaki çiçekleri tüketinceye kadar bakalım Kral ne yapıyor? Gadiba öfkelendi. Melikül gabeti ormanın kralı, ormanın kralı. Kefiren çok öfkelendi. Evet, gadiba gayr-ı mağdub aleyhim velad gall diyoruz. Gadiba yagdibu igdap Gâdibun, mağdûbun. Mağdûbun kendisine karşı öfke duyulan. Öfkeye uğramış. Gâdibun öfkelenmiş. Mağdûbun öfkeye uğramış. Kendisine kızılmış. Ve ve çağırdı. Dea, çağırmak. Davetün, çağrı. Yani düğünümüze davet ediyoruz. Düğünümüze ne yapıyoruz? Çağırıyoruz. Cemi'a tüm el hayvanatiyy tüm hayvanlar hayvanun hayvanani hayvanat ile içtima'in ile içtima'in toplantıya tarihin acil tarihin acil acil toplantıya çağırdık kral hatırken ve eğlene ve duyurdu emamel cemi'i herkesin önünde Kararahı, kararını duyurdu. Herkesin önde kararını açıkladı, duyurdu. Bimen'i yasaklamakla. Katfil ezheri. Katfil ezheri çiçekleri koparmanın yasaklandığını duyurdu. Nereden? Milal-ı Gabeti, ormandan. Herkes topladı, acil toplantıya çağırdı ve ormandan çiçek koparmanın yasaklandığının kararını duyurdu. Vefaralı ve yükümlü tuttu hukubeten yükümlülükler getirdi. Ale kulli her bir şeye men yaktifu koparan her bir kimseye zehraten bir çiçek koparan her bir kimse bir hirmanihi minel asali baldan mahrum kılınmasına nasıl? müddete esbu'in bir hafta boyunca bal yememe baldan mahrum olma edilme demek ki ceza koydu ve faradar yükümlülük farz kıldı emir terakki edilmesi isted nasıl? Üçüncü ceza. Ale kulli herkese, Men yaktifu. Koparan herkese, Zehreten. Çiçek koparan herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, bihirmanihi mahrum kılınmasıyla minel aseri muddete usbu'in baldan bir hafta müddetince mahrum bırakılmasını yükümlülüğünü getirdi. Kararını verdi. Bak dedi sizden kim bir çiçek koparırsa bakın nasıl şaşkın şaşkın bakıyorlar değil mi? Size bir hafta boyunca bal yok anladınız? peki nefvezetil <gülüyor> hayvanatı hayvanlar yerine getirdi karara melikil gabeti orman kralının kararını hayvanlar yerine getirdi femtenaat <gülüyor> terk etti an kat'i el azhari katf azhari çiçek koparma işini terk etti artık yasağı koydu yani nefsine hakim oldu ve bad fatretin fatret bir müddet bir müddet sonra min ez zaman az bir zaman sonra fetret dönemi diyorlar Adet il çiçekler döndü başladı Temle'u u doldurmaya el kabete ormanı mincedi ormanı yeniden doldurmaya baş çünkü artık çiçekleri koparan kalmadı ve adet nahleti ve arılar döndü başladı tasna üretmeye el asele balı el leziz lezzetli balı lituvezi'ahü dağıtmak için tevzi mağazaları kurulur et belediye tevzi mağazaları vesaire tevzi satış yerleri evet ale sükkânil gâbeti orman sakinlerine es mutlu orman sakinlerine ne yaptı? Ee, dağıtmak için e, leziz balı üretmeye başladı arılar. Bakın herkes mutlu. Oynuyor zıplıyor. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi burada Rabi'i arkadaşlar Bahar yani kbar yugrdu kuşun ötmesi şeceretün ağaç gabetün orman e zehretün çiçek feraşetün kelebek Guslun dal şemsün güneş hamra o kırmızı beyra o beyaz nahletün arı aselün nedir Bal Haliyetun nahli arı köpek Harisun bekçi Yak tifu Koparıyor Lahika Yakaladı Ernebun tavşan Sealevun tilki Gazelun ceylan Ve Sevgili çocuklar sevgili arkadaşlar Sevgili hayatımız Arapça YouTube kanalının aboneleri, izleyenleri bu hikayemize burada bitti. Bir sonraki videomuzda bir başka akıcı ve eğitici hikayede buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın. Abone olan arkadaşlarımıza canı gömden teşekkür ediyoruz. Abone sayımız 177 olmuştur. En kısa zamanda 17 bin, 170 bin olmak umuduyla hepinizi Sevgiyle selamlıyorum, hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.